Make your own smooth Take an ice cream. Remove kanka, kanka hala çubuk And içinde. içinde çubuk içinde kanka. Koyma diğer malzemeleri. çubuğu de. da çıkarman lazım. Hala içinde kanka blenderdan geçirme. <gülüyor> Hayır hiçme oğlum hiç. Buna sordu? 21 dedim. Yerin yurdun nerelisin dedi. 21 dedim. Tam bana göresin dedi. 21 Pardon birader bir bakar mısın? Hayırdır bakıma mı muhtaçsın delikanlı? Adım yazılı kola alacaktım ben de bulamadım yok mu ya? Haa sen adını kola şişelerinde arama ya. Senin ismin peynir reyonundadır kardeşim oraya bak. Hadi, lan hadi, hadi, lan hadi. seni hadi. koldurmazsam adam değilim ha, ben ben. Henerbet. Bugün eski sevgilimi markette gördüm. Hıyar aldığımı görünce yanıma geldi. Aynı sen dedi. Şimdilik cevap vermedim. Ama elbet bir gün evde kaşar bitecek. 60 isi dayla hanına bol sopası koyarım belli. Çok çalışırsan ben de yapabilirim bence bunu Güzel bir vücudu var Övgüyü hak ediyor Emeğin karşılığı bu olsa gerek Harikulade Silah çeksen ne yapabilir ya Çakıyı çıkarsan ne yapabilir ya ne yap Benim favori karakterim olan efsane arasında Row Chandler <gülüyor> en iyi o efsane falan bana sonra sen fighting <gülüyor> <gülüyor> benim And Johnny. Do you speak English? Yes. Eee ben no speak English. Ha bu speak English. Okay. Okay. I hırsız. Allah'ın hırsız düşer inmiş. Para ver lan bana Ne diyorsun oğlum Para ver dayı para ver Bozuk yok oğlum bozuk yok Ben duyuyorum dayıcım cebinden şıngırtı geliyor Anahtar oğlum o anahtar da Dayıcım 6 yıldır profesyonel dilenciyim ben 5 tane 1 lira Allah 2 tane Allah. 50 kuruş var orada Salih adında küçük bir çocuk bir gün bir pet shop'un karşısında içerideki hayvanları izliyor işte O sırada da pet shop sahibi kadın camlara köpeklerin fiyatını yapıştırıyor Daha sonra kadın çocuğu fark ediyor dışarı çıkıyor Neye baktın ufaklık diyor Salih çekinerek cebindeki 3 lirayı çıkartıyor böyle Size bu parayı versem içerideki hayvanlara bakabilir miyim köpeklerinize sadece? Daha sonra kadın gülerek ıslık çalıyor böyle içerideki köpekler koşarak geliyor. Arkadan bir tanesi böyle seke seke geliyor yavaş yavaş. Salih şaşkınca işte bu niye böyle yavaş yürüyor, koşamıyor falan diyor. Kadın daha sonra onun bacağında bir kemik eksik diyor. Salih o zaman bunu hemen bana satın diyor. Ben gidip babamdan para alacağım diyor. Kadın sana düzgün bir köpek verelim bu. Yürüyemiyor bile, arkadaşlarıyla oynayamıyor, koşamıyor diyor. Salih birden sinirleniyor, pantolonunu yukarı çekerek. Bak diyor, benim bacağımda da bir kemik eksik. Ailem bana çok iyi bakıyor ama arkadaşlarım benimle de oynamıyor. Kimse beni anlamıyor. Belki bu beni anlar.